Değerli öğrenciler, e, sayın veliler bugün sizinle bir dakikada T puanı nasıl hesaplanır onu göreceğiz. Liselere giriş için Y puanını hesaplama. Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzuna göre anlatımlarımızı yapacağız. E, y puanını veya tevuk puanını hesaplarken bazı arkadaşlarımız e, puan değerlerine bakarken doğruları veya yanlışlarına göre hesaplama yapıyorlar veya e, yanlışlarına göre hesaplama yapıyorlar. E, tevuk puanını hesaplaması puan değerine göredir. Puan değerine göredir. Sizin kaç tane doğrularınız varsa onları puana dönüştürmeniz gerekiyor. Kaç tane yanlışlarınız varsa da onları ne yapmanız gerekiyor? Puana dönüştürmeniz gerekiyor. Bize lazım olan puan e, hesaplaması için lazım olanlar Birincisi E Okuldan 1.TO Matematik, Fen, Türkçe puan toplamı lazım. B seçeneği E Okuldan 1.TO inkılap İngilizce, Din puan toplamı lazım. Neden bunlar lazım? Çünkü bunların kat sayısı farklı oluyor. E Okuldan 6. ve 7. sınıf ortalama puanları ve 8. sınıf tahmini ortalama puanı hesaplanması gerekiyor. Eğer kesin 8. sınıf varsa kesin puan da olabilir. İkinci teok tahmini matematikfen Türkçe puan toplamı lazım. Şu anda ikinci teok açıklanmadı. O yüzden tahmini vermeniz gerekiyor. İkinci teok tahmini inkilat İngilizce din puan toplamı gerekiyor. Şimdi puan hesaplamamızı yapabiliriz. Puan hesaplaması için e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-okul sitesine giriş yapıyoruz. Yukarıdaki internet adresine giriş yapıyoruz. Ve giriş yaptıktan sonra biz burada e, resimdeki rakamları yazıyoruz. Sonra TC kimin numarasını öğrencinin yazıyoruz. Ve öğrencinin okul numarasını yazıyoruz. Daha sonra ise... Öğrencinin burada şöyle bir tablo geliyor. Tablodan biz not bilgisine tıklıyoruz. Not bilgisinden birinci teoglar, dikkat ederseniz e, renkli olaraktan belirlenmiş. Bu birinci teog puanlarını yapacağız, alacağız. Ama e, Şöyle alıyoruz. Fen bilimleri, artı matematik, artı Türkçe'nin toplamını ayrı alacağız. Ve diğer dersler, din kültürü, imkira ve İngilizce ise ayrı toplamı ne yapacağız, alacağız. Aldıktan sonra e, bizim birinci teoktan matematik, Türkçe ve fen'in toplamı 275 olmuş. İnkiraf İngilizce Dinin toplamı ise 270 olmuş. Şimdi sırada ne var? Okul puanları lazım. Okul puanları yine e-okul sitesinden biz ne yapacağız? E, burada e, yıl sonu notlarına tıklıyoruz. Yıl sonu notları tıkladığımız zaman buradan 6. sınıf ve 7. sınıfı görüyoruz. 8. sınıfı ise ne yapacağız? Tahmini olarak yazacağız. Ve 6. sınıf ve 7. sınıfı yazdık. 8. sınıfı da tahmin olarak yazdık. Toplam puanımız 279 olmuş oldu. 2. tevk'ten ise tahmini matematik Türkçe ve fenin toplama 295 puan aldığımızı düşünüyoruz. 2. tevk'ten yine inkılap dinle İngilizce'den 295 puan aldığımızı düşünüyoruz. Yani birer tane yanlış yapmışız anlamına geliyor. Toplam 2 yanlış yapmışız. E okuldan 1. ve 2. tevk matematik Türkçe to toplamını aldık. Birinci ve ikinci teokun matematik, Türkçe ve fen toplamını aldık. Yani şu rakamla şu rakamın toplamını aldık. Daha sonra e, 270 ile şuradaki 295'in toplamını aldık. 565 oldu. Bu hesaplamalar niye ayrı yapılıyor diyorsanız eğer e, matematik, fen, Türkçe'nin kat sayısı yüksek. Fakat inkilap, İngilizce ve evet, dinin kat sayısı düşüktür. Ondan dolayı ayrı ayrı hesaplaması yapılıyor. Ve onları yaptıktan sonra biz ne yaptık? Artık bu toplamları elimizde. Biz ne yapacağız? Bu birinci ve ikinci teo matematik, fen, Türkçe puanını çarpı dört diyoruz, bir rakam elde ediyoruz. Ee, İnkılap, İngilizce din e, puanımızı iki ile çarpıyoruz, demiştim ya katsayısı düşük oluyor. Bakın işte katsayısı düşük, iki ile çarptık, 1130 rakamına ulaştık. Sonra bu rakamları topluyoruz, 3410. Bu çarpı 4 ve çarpı 2 Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzuna söyleniyor. Bu Yani bizim burada bir etkimiz maalesef olmaz. Sonra Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzu diyor ki bulmuş olduğunuz rakamı diyor çarpı diyor 700 yapacaksınız bölü 1800 yapacaksınız. Ve biz bu rakamı yaptığımızda 663,055 kalıyor. Yani bizim teoktan elde etmiş olduğumuz puan bu puandır. Ve daha sonra yep puanı yani biz acaba e, yerleştirme esas puanı nasıl olacak? 6. 7. 8. sınıfın ortalamasını daha önceden bulmuştuk. Şimdi TEOP puanımızı da bulduk. İkisini topluyoruz ve bölü 2 yapıyoruz. Böldüğümüz zaman puanımız 471,36 olmuş oluyor. Rahatlıkla siz de bu hesaplamayı ne yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. TEOP puanınız ve yerleşeceğiniz liselerle ilgili sorularınızı yorum bölümüne yazabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için isterseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.